Evet, engel yok takipçilerin bir kutu açılımında tekrar beraberiz. Aytekin TEMC hızlı bir charge aparatıyla telefonunuzu güvenli ve yazılı bir şekilde çayını edebiliyorsunuz. Şimdi kutu geçelim. Evet, engel yok takipçileri Aytekin TEMC hızlı bir charge aparatının kutu başlayalım. China abartmadığı incelemeye başlıyoruz içinden daha tam kamlu suyla meyve çıkıyor kamlunun e, OCP girişi 3.0 e, I think TMPJ e, şarj aparatı da ise 2.4 amper 3.0 OSP girişini yerlile olarak. Sizlere belleteceğim. I think temce şarta parantını görüyorsunuz bu şekilde. Birazdan çalışçılık çalışmalarını kontrol edeceğiz. Evet engel yok takipçileri. I think temce inşa et çanını çığıp kontrol edelim gördüğünüz gibi i-TENGİ pekçe şarj aparatını takıyoruz prizde kabloyu veriyoruz kabloyu taktığımızda telefonumuz şarj olmaya başladı kayıt hızlı ve güvenli şarj etmek istiyorsanız i think temcihe, şarj aparatını tavsiye ederim. Test ettim, onayladım. <Gülüyor>